Maymunlar Maymunlar, memeli hayvanların bir takımına verilen genel addır. Babun cinsi gibi yerde yaşayan birkaç türün dışında, hepsi ağaçlarda yaşar. Çok çevik ve zeki hayvanlardır. Maymunlar en çok Avustralya ve Yeni Gine dışında, yağmur ormanlarında bulunurlar. Tüm hayvanlar arasında insanlara en yakın olan maymunlardır. Çoğu maymun ağaçlarda yaşar ve her gün meyve ve tohumlarla beslenir, en sevdikleri meyve muzdur. maymunların genellikle büyük beyinleri vardır çok çevik ve zeki hayvanlardır maymunlar primat grubunun memelileridir Maymunlar memeli hayvanlar sınıfına aittir ve tüm memeliler gibi vücutları kıllarla kaplıdır ve meme bezleri vardır. Koku alma duyuları çok zayıf olmasına rağmen, görme ve işitmeleri güçlüdür. Woo-hoo! <laughs> Goriller, babuinler, orangutanlar bazen silah olarak taş ve sopa atarlar. Fındık kırmak için taş kullanırlar. Bunlardan şempanzelerde alet kullanmakta oldukça başarılıdır. Maymunlar oldukça meraklı hayvanlardır. Yüksekte bulunan bir yiyeceğe ulaşmak için birkaç eşyayı üst üste koymayı akıl edebilirler. Ha-ha-ha-ha! <laughs> I'm <laughs> not. What <laughs>